Herkese merhabalar Size bu programın ne olduğunu kısaca özetleyeceğim Uğraşma demez. Ee, açık kaynak kodluyu program zaten e, YouTube, Youtube'dan e, Kaynak kodlarında bırakacağım İsteyen kendine böyle düzenler Veya güven, güven kazanmak için aslında yapıyorum ama isteyen değiştirebilir de keyfebilir Benim inanın umurumda değil Normalde ben yine manuel olarak anlatayım size Iııı ee, bir kere skripti açtığınızda ya da skin hilesi ya da bir daha leak profil tool var ya da vesaire bir araç Aram Exploit kullanırınız vardır, kullanmayanız vardır Bilmiyor olabilirsiniz, problem değil Herhangi bir hile ya da üçüncü parti yazılımı açtığınızda LoL ile ilgili Şu temizleme işlemlerini yapmanız gerekiyor Dosya, klasör arama gerçekleşti, görünüm, gizli dosyaları göster Ardından Riot Games, pardon Orada da işimiz var ama önce program data Program datanın içinde Riot Games klasörünü buluyoruz. Riot Games klasöründe machine.cfg config dosyası var. Bu config dosyasını silmemiz gerekiyor. Onun dışında geliyoruz tekrar dosya konumundan League of Legends Riot Games. Burada config ve log dosyalar var. Bunları ve local update'e geldiğimizde tekrar Right Games klasörünü silmemiz gerekiyor. Buraya gelişmek için isterseniz yüzde işaretleri atıp arasına lokal aptata şuraya bir slash koyup Riot Games yazabilirsiniz ya da buraya gelip buradan Riot Games'e veya daha uzun bir yol. Kullanıcılar, kullanıcı adınız buradan gizli klasörler göründüğünde UPDAT'a klasörü görünür olacak. UPDAT'a girip buradan lokal'i seçebilirsiniz. Keyfiniz bilir. Ben e, bunlarla uğraşmamanız adına şöyle basit bir program yazdım. Bunu yönetici olarak çalıştırın. Normal olarak çalıştırabilirsiniz. Zaten yönetici olarak açılıyor. Yetkisi o şekilde olduğu için. Ee, virüs programlarınız varsa deaktif edin. Şöyle herhangi bir amacım yok. Bilgisayar ısınmak, verileri almak vesaire. güvenmeyebilirsiniz doğal olarak. O yüzden açık kaynak kodu ile birlikte paylaşıyorum programı. Güvenliğiniz açısından. Ha virüs totali yine ekleyeceğim. Ama virüs bulabilir. Sebebini bilmediğim bir şekilde bazı kodlardan virüs buluyor sanırım. Neyse programı yönetici olarak çalıştırıyoruz. Böyle basit bir ekran karşılıyor bizi. Burada adımlar var. İngilizce, Türkçe şekilde. Buradan iletişim adresleri var. Benim, kendimin. Burada göz at butonuna tıklıyoruz. Ve bilgisayar C. işte sizin her nereye kuruluysa. League Client dosyamızı seçiyoruz. Ve program yeniden açıldı, başlatıldı. Bir şeyler oldu. Ve League Client temiz bir şekilde geldi. Sıfır kurulu. Şu şekilde gördüğünüz gibi bir dosya kirliliği oluşturuyor kendince. Bu da şuraya kaydallı League Client dosyasından oluşuyor. Bunun önüne geçmek için dosyamızı kopyalıyoruz veya kesebilirsiniz. Oyunumuzun League of Legends'ın dosya konumuna atıyoruz. Ve masaüstüne bir kısa yol gönderiyoruz. Programa, oyuna daha doğrusu bundan sonra manuel girmek yerine her seferinde bu işlemleri yapmak yerine Direkt Bu program üzerinden Girerseniz Bir kere seçtikten sonra Klasör e, biraz önce gördüğünüz üzere bir var klasör oluşturuyor Ardından Bir daha girmenize gerek kalmıyor. Tekrar temizleme işlemleri vesaire yapmanıza gerek kalmıyor. Kontrol amaçlı Girip baktığımızda Dosyaların silindiğini de göreceğiz bu arada. Log, e, config'den log dosyalarına kadar Şu an bunlar var ama Biraz önce oluşturduğumuz için şöyle mesela programı çalıştırdığımızda Evet Client şu an döngüde affedersiniz ee, Normal koşullarda bunları siliyor Client tekrar oluşturduğunda tekrar oluşturuyor gördünüz gibi konflikt dosyası sıfırlandı mesela buraya random bir şeyler oluşturalım Çalıştırdığımızda dosyalar gidiyor Client tekrar açılınca tekrar sıfırlanıyor Gördüğünüz üzere bir daha çalışmıyor aynen sildi şu an Gördüğünüz üzere tekrar tekrar işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Çok kısa bir şekilde programı çalıştırıyorsunuz. Buradan otomatik olarak client geliyor temiz bir şekilde. Bu kadar umarım yardımcı olabilmişimdir. Bu e, Riot'un yeni geliştirdiği bir sistem. Makine banı. Bir kere ban yediyseniz 3. yazılım programlardan. Ondan sonrasında parma yemeseniz de girdiğiniz her hesap diyor Test amaçlı ben bir TFT sabah açmıştım. Hiçbir oyun girmedim. Sadece TFT oynadım. 17. seviyeye kadar da gelmiştim yani. Hesap ban yedi. Neyse. Dolşma güzel.